Yine hilesiz bir paramız olsun ama bu sefer onu 4 kez atmak yerine 5 kez atalım. Hilesiz bir parayla 5 defa yazı tura atacağız. Bu videoda şunu bulmak istiyorum. Tam olarak 3 kez tura gelme olasılığı. İlk olarak şunu düşünmeliyim. Parayı 5 kez atacaksam kaç adet birbirinden farklı eşit olasılık vardır? Paranın ilk atılışı için 2 olasılık vardır. Yazıya da tura. İkinci atışta da 2 olasılık vardır, üçüncü atışta da 2 olasılık vardır, dördüncü atışta da 2 olasılık vardır, beşinci atışta da yine 2 olasılık vardır. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 üzeri 5 diye de yazabiliriz. Bu da neye eşittir? 32'ye. 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 2 8, 8 çarpı 2 16, 16 çarpı 2, 32. Yani 32 adet olasılık. Sorunun yanıtını bulmak için şunu düşünmemiz gerekir. Bu olasılıkların kaçında 3 adet tura gelir? 32 olasılığın tümünü buraya yazarak turaları tek tek sayabiliriz. Ama bir önceki videoda incelemeye başladığımız diğer yöntemi kullanalım. Parayı 5 kez atıyoruz. Hepsini yazayım. 1, 2, 3, 4, 5. Ve tam olarak 3 adet tura istiyoruz. Bu 3 turayı şu adlandıracağım. Tura A diyeceğim. Tura B, Tura C. Amacım sadece onlara birer isim vermek. Yoksa videomun ilerleyen bölümde göreceğiniz gibi onları birbirinden ayırmıyorum. Bizim açımızdan sıra ister şu şekilde olsun. Mesela tura A, tura B, tura C yazı yazı şeklinde olsun, ya da tura A, tura C, tura B, yazı, yazı olsun fark etmez. Bu ikisini farklı iki sıralama olarak sayamayız. Bu ikisi bizim için aynı sıralamadır. İlk olarak A, B ve C'nin sıralamasının farklı olmasının önemli olduğu durumlardaki olasılık sayısını buluruz. Ardından üç farklı şey, kendi içinde kaç farklı sayıda dizilebiliyorsa bulduğumuz sayıyı bu sayıya böleriz. A, B ve C'nin sırası önemli olmak üzere, onları bu 5 bölmeye kaç farklı şekilde yerleştirebiliriz? A ile başlayalım. Herhangi bir bölmeyi herhangi bir tura ile eşleştirmişsek, A'nın eşleşebileceği 5 farklı bölme var değil mi? O halde A için 5 olasılık vardır. Diyelim ki A bununla eşleşsin. Tabi bu 5'inden herhangi biri olabilir. Bu tura 5 olasılıktan birini alırsa, diğer turanın eşleşeceği kaç olasılık kaldı? Kaç farklı olasılık var? Geriye 4 bölme kaldı. O zaman 4 olasılık var. Tura A buraya gelirse, tura B diğer 4'ünden birine gelir. Örnek vererek gidiyorum. Diyelim ki tura B buraya gelsin. İki bölme seçildiğine göre, peki tura C için kaç bölme kaldı? Tura C için yalnızca 3 bölme kaldı. Bu 3 bölmeden herhangi biri olabilir. Örnek verdiğimiz için bunu seçelim. Sıralama bizim için önemli olsaydı 5 adet bölme ile 3 adet turayı kaç farklı şekilde eşleştirebilirdik? Yanıt 5 çarpı 4 çarpı 3 olurdu. 5 çarpı 4 20 eder, çarpı 3 de 60 eder. Tura A, tura B ve tura C'yi 5 bölmeye 60 farklı şekilde yerleştirebilirdik. Kişiler söz konusu olsaydı mesela 5 adet sandalye derdik. Toplam 32 adet birbirine eşit olasılık varsa doğal olarak 3 adet tura gelmesinin 60 olasılığı olamaz. Daha büyük bir sayı bulmamızın nedeni şu. Şu anda yazılı olan sıralamayla tura B, tura A, tura C şeklindeki sıralamayı farklı olasılıkları olarak kabul etmemiz. Ama biliyoruz ki bunlar farklı olasılıklar değil. İkisinde de 3 adet tura var. O yüzden bunun gibi farklı sıralamaları 2 kez saymamız gerekmiyor. Bunu nasıl yapacağız? 60'ı 3 adet şeyin kendi aralarındaki farklı dizilimlerinin sayısına böleceğiz. 3 adet şeyi 3 adet bölmeye yerleştireceğim. Burada 2. 3. ve 5. bölmelerde tura var. 3 adet bölmede 3 adet şey olacaksa onları kaç farklı şekilde yerleştirebilirim? A, B ve C bu 3 boşluğa yerleşecek. A, 3 boşluğa yerleşebilir. 3 boşluğun herhangi birine yerleşebilir. A boşluklardan bir tanesine yerleştiği için o zaman B'ye 2 boşluk kaldı. C'ye de bir boşluk kaldı. Çünkü A ve B 2 boşluğa yerleşti. Böylece 3 çarpı 2 çarpı 1 farklı şekilde 3 ayrı şeyi yerleştirebiliriz. 3 çarpı 2 çarpı 1 de 6'ya eşittir. 3 adet tura gelme olasılığını bulmak için 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü bu 3 adet turanın kendi içindeki farklı dizilim sayısı. Bunu yapmamızın sebebi ABC sıralamasını BAC sıralamasından farklı olarak kabul etmememiz. Bu nedenle de bölü 3 çarpı aynı renkli turuncu ile yazayım bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 diyoruz. 3 çarpı 2 çarpı 1 diyoruz. Sonuç ne olur? 60 bölü 6 olacak. 5 çarpı 4 çarpı 3, 60 eder değil mi? Yani 60 bölü 6, 10 olasılık eder. Tam olarak 3 adet tura gelme olasılığı 10'dur. Yani 32 adet eşit olasılıktan 10'u. 32 adet eşit olasılık içinde tam olarak 3 adet tura gelme olasılığı 10'dur. Yani gerçekleşme olasılığı 5 bölü 16'dır.